egzersizin dışında da tedavi yöntemleri var mı? Evet. Cerrahi yöntemler çok yaygın ama tabi çok travmatik. Evet. E, ameliyat olması gerekiyor. Genelde genel eserli altında yapıyoruz. E, şimdi bir de e, lazerle tedaviler çıktı. E, çok yeni bir teknoloji. Jet plazma dediğimiz bir teknoloji. E, direkt e, vajen organları e, vajin, vajinayı e, uyararak Plazma, plazma akım hızıyla doğru akım hızıyla, oradaki dokuların tekrar sağlamlaşmasını, gençleşmesini yumuşamasını ve eski doğal halini almasına yardımcı oluyor. Bu da tabi sarkmış olan kolejen, doku, kolejen üretimini çok arttırıyor. Oradaki dokuları nemlendiriyor. Özellikle hücreler içerisindeki kalsiyum, potasyum kapıları vardır ve bu majinal estekliği ve desteği sağlayan şeylerdir minerallerdir bunlar onların çok kapıların açılmasını e, oksijenizasyonu e, kolajen artımını e, nemlendirmeyi sağlayarak o eski haline getirmeye çalışıyor çok e, güzel teknolojiler gelişti şimdi tabii hastane hep Avrasya Hastanesi ilklerin hastanesi teknolojiyi evet. çok iyi yakından takip ediyor yine jet plazma Cihazı da Avrasya Hastanesi'nde mevcut ve cihazla alakalı dizaynlarımızı bilgilendirebilir miyiz? Evet. Rahatlık ve konfor açısından <gülüyor> hastaların tedavisine hızlı cevap vermesi açısından neler söylemek istersin? <gülüyor> Bu jet plazma estetik olarak çok kullanılan bir alet ama ürejinekolojik olarak yani idrar kaçırma problemlerinde Türkiye'de ilk bizde var. Yani söylediğimde ee, yanılmadım. Işte. Hastanesi, her teknolojinin geliştiği noktada Avrasya Hastanesi de cihazları da yeniliyor ve yenilikleri takip ediyor. Evet bu çok konforlu bir yöntem. Açıkçası insan Böyle bir tedavi yöntemi varken cerrahi tedaviye başvurmak çok istemiyor. Cerrahi çünkü bazen çok güzel bir cerrahi yapsanız bile negatif olarak sonuçlanabiliyor. Anestezinin riskleri, cerrahinin riskleri, enfeksiyon gibi, ağrı gibi. Ee, ve doku bütünlüğünü bozuyorsunuz cerrahide. Ee, çok fazla soruna neden olabiliyor. Evet. Tabii ki cerrahi bazı yerlerde vazgeçilmez. Ee, onun e, önemi de yatsın elbette. Ama cerrahi öncesi böyle bir alternatifin elimizde gelmiş olması bizi çok mutlu etti. Bunu da kullanmak istedik ve hastalarımıza da tanıtmak istedik. Birkaç e, probu var e, bunun. E, sadece idrar kaçırma da değil aslında. Vajinal estetik de yapıyor bu alet. E, ne demek vajinal estetik? Önce vajinal estetikten bahsedelim. Evet. Sonra da yani izleyenlerimize paylaşalım. Evet, evet. Vajinal estetik. Nedir vajinal estetik? Şimdi Vajinal estetik çok fazla gündemde olan, yaygın olan bir konu. Doğumlardan sonra biliyorsunuz normal doğumlardan bahsediyorum tabii. Birazcık böyle vajende doku, tonus kaybı olabiliyor. Biraz boğlaşma olabiliyor. Bu hem idrar kaçırma hem de cinsel anlamda birazcık hastaları huzursuz eden bir durum. Doğum sayısını tamamlamış olan özellikle hastalarımıza çok öneriyoruz biz bu aleti. Vajinal tonusu, vajinanın kıvrımlarının azaldığı ve senin azaldığı durumlarda bu alet o tonusun tekrar yeni yerine gelmesini yenilenmesi ve daha gençleşmesine yardımcı oluyor. Ve bunu bir akım sayesinde, plaz akımı sayesinde yapıyor. Doğrusal akım kullanıyor. Bu da hiç hasar vermeden, zarar vermeden dokulara, dokuların yenilenmesi ve nemlenmesine yardımcı oluyor. Tabii bu sadece estetik açıdan değil. Belli bir yaştan sonra, biraz önce de bahsettiğim gibi menopozdan sonra özellikle kolajen ürünleri miktarı çok azalıyor vücudumuzda. Bu da çok kaşınmalara, yanmalara da neden olabiliyor. İlişkide ağrılara, disperoni dediğimiz ağrılara neden olabiliyor. Onu da çok güzel yumuşatıyor. Tonusu yerine getiriyor ve özellikle kızarıklık, yanma gibi sorunları çok güzel aşıyor. Sonra dudaklardaki böyle tonus kaybını engelleyecek. Çok güzel bir aparatı var. Ayrıca bir aparatı var. O da biraz dolgunlaşma ve tonusunu kazanmasına yardımcı oluyor. Tek tek göstereceğim biraz sonra ben bu aparatların nasıl kullanıldığını da. Yani çok özel bir aparat var. O da direkt vuruşlarda e, idrar kaçırmasına e, hastanın e, engeli oluyor. Çok başarılı. E, özellikle cerrahisiz böyle bir başarının olmuş olması tabi bizi çok sevindiriyor. Şeravisiz bir tedavi, evet. acısız herhangi bir riski olmayan bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz? Hiçbir risk yok. Hiçbir kontraindikasyonu yok. Ee, özellikle sadece bir jel kullanıyoruz. O da teması sağlaması için e, vajene. O elektrik akımını kendi kendine yavaş yavaş vererek yaklaşık 10 dakikalık bir işlem yapıyoruz. Ee, İnkontinans varsa, yani idrar kaçırma varsa, bir 10 dakikada ona ayırıyoruz. Belki yaklaşık 20 dakikalık, hiç acısız, hiç anestezi gerekmiyor, ne lokal ne genel, hiçbir anestezi almadan, hiçbir antiseptik kullanmadan, kişiye özel problar bunlar, ee, tek kullanımlık evet. kullanıyorsunuz. 3 bazen çok nadiren 4 uygulama gerekiyor. Yani 4 seansta çözüm alabiliyor musunuz? Bir hafta 10 günlük aralarla, genelde 3 seansta çözüm alınıyor. Bazen hastalar iki seansı artık ben gelmeyeceğim, hani gerek yok. Ben artık daha fazla daralmasını istemiyorum, majenin dediği oluyor. Bizim için bu tabi çok pozitif bir şey, mucizevi bir şey gibi geliyor. tedavi en hızlı cevap veren bir tedavi. Hızlı olsun, demeyelim, hızlı değil. Birkaç seans gerekebiliyor ama... <gülüyor> Çok etkili. Yani hiçbir kesik atmıyorsunuz, hiçbir dikiş yok. Hastanın operasyon sonrası ağrısı olmuyor. Operasyon sonrası aman da çok işte sorun oluyor. Bazen çok fazla daraltabiliyorsunuz operasyonlarda ee, ve bu scar dokusuna neden olabiliyor. Bu da bu sefer ilişkide ağrılara daralmalara oluyor Böyle bir sorun, beliriyor. böyle bir sorunu yok bunun. Çok rahat, sadece. Vajeni genç gençleştiriyor, genç hale getiriyor, yumuşatıyor, esnetiyor ve kaldırıyor. O yüzden de hiçbir yan etkisi yok. Peki hocam, herhangi bir yaş faktörü var mı? E, şöyle yaş faktörü var. Genç hastalarda cevap hastalarda cevap çok daha hızlı oluyor, belki çok daha az seans. E, yapabiliyorsunuz. Gerçekten. Evet, çok daha az atış yapıyorsunuz. E, belli bir yaştan menopozdan sonra biraz daha fazla belki dördüncü belki hani menopozdaki hastalarda belki dördüncü seans gerekebiliyor. Diğerlerinde belki bir ya da iki e, seansla halledebiliyorsunuz sorunu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Evet, teknoloji çok önemli ve mucizevi sonuçlarda evet, teknolojiyi alınıyor. çok takip etmek lazım. Evet. Her gün bir şey bulunuyor gerçekten. E, far, far, bilmezseniz kullanmıyorsunuz. Bilirseniz hem siz çok rahat ediyorsunuz. Dediğim gibi e, cerrahi prosedür çok keyiflidir cerrahi yapmak. Çok da güzel sonuçlar alabilirsiniz ama komplikasyonları var. İşte kanama olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor, hasta memnun olmayabiliyor, anestezinin komplikasyonları var. Yani bir sürü rahatsız edici yönü olabiliyor. Eğer cerrahisiz hale de biliyorsanız bir hastalığı bir sorunu ortadan kaldırabiliyorsanız tabi öncelikle tercih cerrahisiz evet, yapmak tedavi evet tedavi Peki, yöntemleri e, hocam kişi doğum yaptı doğumdan sonra hemen böyle bir hastalığının tedavisini alabiliyor mu? Biz hemen önermiyoruz. Çünkü hormonlar belli bir yerine oturmalı, bir kendine gelmeli. Doğumdan hemen sonra değil ama 6 ay sonra belki denenebilir. Diğer hastalarda da tabii hiçbir sorun yok. Adet herhangi bir engel değil. Herhangi bir sorun olmadan hayatın her döneminde yapabiliyorsunuz. Ondan hemen sonra bir hormonların tamamen rahmin kendine gelmesi, vajenin kendini yenilemesi, vücudun kendi kendine iyileştirmesi çok önemli. Evet. Yani Sonuçta vücut çok muhteşem bir makine. Evet. Her an yenilenme, her an bir düzeltme yapıyor. Çok güzel tamir edebiliyor kendisine. Vücuda kendi tamir etme yeteneğini kullandıktan sonra eğer hani bazı şeyler yoluna gitmiyorsa belki evet. çünkü kendi kendine de düzelebiliyor bazı sorunlar. Peki e, kullanma ihtiyacı oldu diyelim, böyle bir tedavi yöntemini. Ee, kullanmak istiyor o kişi. Evet. Ee, süreci bize anlatır Evet. Şimdi hasta muayeneye geliyor. Muayene sırasında bir vajenini muayene ediyoruz. Sarkma ne kadardır? İdrar kaçırma sorunu var? Yoksa işte bir elastisiyet kaybı mı var? Yoksa işte hastanın estetik sorunları e, istekleri mi var? E, eğer sadece eee Tonus kaybı, e, bollaşma ile ilgili ya da e, kaşıntı ile ilgili, atrofi ile ilgili ya da akıntı ile ilgili e, bir sorunu varsa, ilişkide canı yanıyorsa, sadece şöyle bir probumuz var. Bu vaginal prob e, etkilenen şuradaki sadece şuradaki e, metal kısım. Buraya sadece tek kullandığımız materyal jel. Şuraya jel sürüyoruz. Jel sürmeden kullanırsak hastaya e, direkt akımı hissediyor hasta. Hissetmemesi için jeli kol koyuyoruz ki temas etsin dokuya. O jelle temas edince dokuyor. Sadece 10 dakika süreyle şu vajinal probu kullanıyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. 10 dakika süreyle geriye doğru geliyoruz. Bir de alt vajene kullanıyoruz bu şekilde. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve inanılmaz bir toparlanma, inanılmaz bir sıkılaşma oluyor. Eğer inkontinans in dediğimiz idrar kaçırma sorunu varsa onun daha özel bir probu var. Çok kısıtlı bir yere e, koymuşlar metal kısmı. E, kadınların üretrası, e, yani idrar torbasıyla dışarıya açılan kısmı kısadır. Evet. Daha kısa sürüyor, 6 dakika sürüyor bunun. Şuraya sadece gel sürüyoruz. Ve üretranın altına şu probla gidiyoruz yavaş yavaş işte 3 saniyede yavaş yavaş gidiyoruz. Oradaki direkt atışlar yapıyor majan. Lazer değil jet plazma atışları. Lazerden çok daha güvenli, çok daha güvenli. Vajinalin ilk ilk tabakasını yakmıyor, alt tabakalarında etkili. Bu da e, daha güzel toparlanmasına neden oluyor ve dışarıdaki dokulara hiç zarar vermiyor. E, oradaki dediğim gibi kolejen miktarını, sıvı miktarını arttırıyor, nemlendiriyor e, ve e, kaldırıyor vajinal dokuları. Üretmenin altına bir 6 dakikalık gidiş geliş yapıyoruz, sadece bu kadar. 3 seans çok yeterli gerçekten. Bir Ama yeterli olmasa, aralıkları ne kadar? Her hafta mı gelmesi gerekiyor? Bir hafta 10 mı? gün aralıkla yapmak yeterli. Ha, 2 hafta yaptık, ondan sonra ara verip tekrar yapabilir miyiz? Elbette. Ama biz 10 günde, ya yani bir haftadan sık aralık istemiyoruz vajinalde. O zaman şöyle diyelim, bir ay bir tedavi sürecinde evet. hasta kendini toparlıyor. Evet. istediği gibi tabii Burada doktor-hekimin ilişkisi de çok önemli hocam. Tabii ki. Yani... Yani her hastalıkta olduğu gibi birçok programda da, sağlık programımızda da getiriyoruz. Hı hı. Ve bunu hastalarımızla da çok paylaşıyoruz hasta-hekim ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu evet, görebiliyoruz. Evet, evet. Bir de üçüncü probumuz daha var. Evet. Bu da dış organlardaki tonus kaybını, elastisiyet kaybını, dolgunluk kaybını engellemek için. Hatta liken likensikleroz dediğimiz bir hastalık var. Böyle çok atrofi olur dokularda ve beyazlama olur. Çok ciddi, çok ciddi doku kaybı, esne, elastisiyet kaybı, esneklik kaybı olur ve ilişkide çok ağrıları olur bu hastaların. Onu bile çok güzel tedavi edebiliyor inanılmaz bir şekilde. Gene aynı şekilde dokuya jelini sürüyoruz. Çok yavaş hareketlerle dolaştırarak şu şekilde dolaştırarak o elastisiyet kaybını arttırıyor, kolajeni arttırıyor ve inanılmaz bir şekilde dokular toparlanıyor ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu da dış organlarda kullanılan probu. Yani 3 tane aparatı olan eee evet. 3 farklı bölgede eee kullanılıyor ve tedavide çok bir şekilde hiç ağrısız. ağrısız. ağrısız. Anestezisiz, ilatsız, %90'lara varan İlk 3 uygulamada %65 hemen hemen sonucumuz tam olarak geliyor. Evet. Ama bazen 3 ay sonra da e, yani %90'lara varan memnuniyet oranları var. Bu da çok gence. Yani, Rahide bile bu kadar yüksek oran sağlayamazsınız. Evet. Ee, biraz da şöyle diyebilir miyiz hocam? mucizevi tedavi yöntemleri. Öyle demeyelim ama çok güzel bir evet. tedavi yöntemi. Yani çok uğraşmadan, hastayı yormadan, hekimi yormadan, evet. maniyeti çok az, Sadece prop kullanıyoruz. Çok çok e, memnun kalacakları bir yöntem diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi, e, şimdi cerrahi inkontinans, yani idrar kaçırma cerrahisi birazcık zor bir cerrahidir. Yaptıktan sonra başarısız olursanız, tekrar cerrahiye gitmek zorundasınız ve bu da ikinci bir eziyet. O önemli değil belki eziyete ama İlkinde eğer iyi cevap alamıyorsanız, ikincide daha kötü cevap alabiliyorsunuz. Yani cerrahi sayısı arttıkça cevap daha da kötüleşiyor ve hasta memnuniyeti çok daha bozuluyor. O yüzden bunun hiçbir yan etkisi yok, hiçbir hastaya zararı yok ve memnuniyet oranı çok yüksek. Memnuniyet oranı çok yüksek. Ee, yine belirtiyoruz, programımızın içerisinde birçok defa dire getirdik. Ee, bu tedavi yöntemini deneyip de memnun olmayan hastanız yok yani en azından yan etkisi bana yan ha, evet yan etkisi yok hiç olumsuz etkisi yok ve hastalar çok memnunlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, günde 8 kere çamaşır değiştiren hastam haftada 1 kere bile artık değiştirmiyorum diyor. Değiştirmiyorum derken kaçırma nedeniyle evet. değiştirmiyorum diyor. Yanlış anlamayın. Yani idrar bir günde 8 kere çamaşır değiştirirken idrar kaçırdığı için haftada 1 bile kaçırmıyorum artık diyor bu yani bu 70 ise 70 yaşındaki hastadan bahsediyorum size. Hani bu genç bir hastadan bahsetmiyorum. Ben çok etkilendim. Ben kendi yaptığım işler çok etkilerdim öyle söyleyeyim. Evet, yaş sınırı dediniz. E, menopozdan sonra evet. daha çabuk diyor. Yok, menopozdan sonra daha az cevap alınıyor ama onda bile çok güzel mucizevi dediğiniz gibi cevaplar var. Hani 75 yaşında, 73 yaşındaki kadına Türk genelde onların şöyle de bir sorunları oluyor ek bir hastalığı oluyor. Cerrahiye gitmek de çok evet. sorun oluyor. Dokuların iyileşmesi çok zor oluyor. Yakal... Baten anlatmıyorlardı. Ya evet sormak şey... lazım. Bu idar kaçırma olay çok bizde ee, mahremiyete olan evet. bir şeymiş gibi. Sonra, eğer hasta çok canından bezmediyse siz sormuyorsanız söylemiyor.